Merhaba, sizlere yine eriyen tane sigortalar ailesine olan NH veya diğer adıyla bıçaklı sigortaları anlatacağız. NH bıçaklı sigortalar yine bu şonlu sigortalarda olduğu gibi, içerisindeki bakır iletkeninin kapasite akım değerinin üstüne çıkıldığında eriyerek kopması ve devreyi kesmesi şeklinde koruma sağlar bana. Burada temelde iki parça vardır. Bunlardan bir tanesi düşon. Diğeri ise gövdedir. Düşonlu sigorta gövdedeki iki tane lale kontağı sıkı geçme şeklindedir. Enerji girişi kontaklardan birine, enerji çıkışı kontaklardan diğerine bağlı. Sigorta herhangi bir kısa devre veya aşırı nedeniyle açma yapacak olursa iki kontak arasında devre açılmış ve enerji geçişi engellenmiş olur. Yine buşon kısmı şunu alalım. Buşon kısmı porselenler olup iki tarafında da kontaklar yerleştirilmiştir. Buşonlar çift sıfırdan başlayıp üçe kadar beş ayrı boyda yapılırlar. Bu beş ayrı boyda yapılmasının nedeni en az bıçaklı sigortaların çok yüksek akım değerlerde çalışmaları ve bu akım değerlerine dayanabilecek kısa devre aslında bunun içerisinde çok yüksek ısı değerler ortaya çıkacaktır. Bu değerlere dayanabilmesi için gövdelerin akım değeriyle birlikte yükseltilmesi veya büyütülmesi nedeniyle isterseniz bir sigortanın içerisinde açıp bakalım. İçerisinde yine kuars ve Kısa devre ve aşırı akım sırasında eriyen bakır iletkeni göreceğiz. Şu anda Kosteren gövdeye bağlı olan kontakları söküyorum. Bağlantı vidalarını çıkarıyorum. Bu akım sigortaların akım değerleri çok yüksek olduğu için dikkat ederseniz temas noktaları kontak temas noktaları da oldukça büyük. Bu sayede temas direncini en azı düşüyor. İkinci pontada köle bağlantılarını açtık. Şu anda içerisindeki bu asku dökülüyor? Yine bu kuvars kumu, kıselerle esnasında içeride oluşacak olan, içeride oluşacak olan yüksek ısının porselen gövdesinin belli noktalarda birikip e, yüksek ısı soğuk veya sıcak bölge e, soğuk bölge arasında çatlamalara neden olmasını engellemek içindir. Yani kuvars burada ısının gövde üzerinde homojen yayılarak yok olmasını sağlar. Şu Bunlar buraya kontaklar sıkı geçmeye, kontaklar üstüne bakır sıkı geçme olduğu için bunu yan keski ile açmamız gerekecek, çıkarmamız gerekecek. Evet. Şimdi kontağım bir tanesi, içerisinde dikkat edecek olursanız bakır iletken var. Bakır iletkenin etrafı ısısını yayabilmek için varsa doldurulmuş. Yine burada şöyle düzelteyim. Bakır el belli noktalarında Zayıf Zayıflatılmasının nedeni kopmanın oluşacağı yeri belirlemek. İslam dışı kopmaları engellemek. Yani islam dışı çok farklı bölgelerde, gövdenin çok farklı yerlerinde kopma yapıp buralarda yüksek ısı oluşturmasını engellemek. Yine dikkat edecek olursa burada bayrakçığın bağlı olduğu bir tel var. Bu tel kısa devre anında kopmakta ve bu bayraşlık dışarı fırlamaktadır. Buradaki bakım iletkenin kesti sigortanın akım değeriyle orantılıdır. Bu 80 amperlik enerj sigortanın içi. Örneğin burada da kesti büyütmek için iki paralel kol alınmış. Bu 125 amperlik en sigortanın için. Bu ise dikkat ederseniz paralel kol sayısı 3'e çıkarılmış burada. Bu ise 250 amperlik bir enerji sigortanın için. Biraz da enerji sigortaların gövdelerinden bahsedelim. Hem de söylediğimiz gibi enerji sigortaların buşonların kontakları gövdeye gövdedeki lale kontakları sıkı geçme şeklinde takılırlar burada 5 boy vardır Önü şu daha büyük bir boy az önce sökmüş olduğumuz NH daha büyük bir boy NH daha küçük bir boy gövdenin üstüne veya içerisine yerleşmez. Yine burada aynı boy bir buşonu bulmamız gerekir. Bu tek fazla bir enas sigorta. Üç fazla da aynı gövdede toplayan gövdeler vardır. Bu da üç faz için birer NH buşon konmuş bir gövde. Üç fazla bir gövde. Burada da yine her üç faz için birer tane en az sigorta takılır. Dikkat edecek olursanız çok sıkı bir geçme. Elini bile zorladığım zaman yerine montajında zorluk çekiyorum. Aslında en tipi sigortaların gövdeye takılması veya çıkarılmasında ellik dediğimiz aparatlar kullanılır. Bunu bir diğer elli görüyorsunuz. Dikkat edecek olursanız enerji sigortanın üst kısmında iki tane kontağında bir tane çıkıntı vardır. Şöyle gösterelim. Elbireyin içerisindeki veya alt kısmındaki yuvalar bu kulakçıklara oturur. Şu anda takıldı. Bu ellik vasıtasıyla çünkü bu enerji sigortada... Enerji vardır şu anda. Helik vasıtasıyla sibortayı veya buşonu yerinden anaç buşonu yerinden çıkarabilirim. Bakın, geçtiği kısmı gördünüz. Şu anda bu takıldı. Buradaki kırmızı bu tona basarak anaç takıldığı yuvadan çıkarabiliriz. Prens bu şunların gövdeye takılmasında ve sökülmesinde bu elinin kullanılması çarpılmayı engellemesi açısından oldukça önemlidir. Uygulanan genel yöntem bu kulakçıklara pense yardımıyla yaşın e, takılması veya sökülmesi. Dikkat edecek olursanız burada penseyle tuttuğumuz her iki noktada da enerji vardır. Yani enerji altında bir çalışma yaparız. Ve elimizdeki herhangi bir kayma veya bunu sökme sırasında fenerin metal aksamının herhangi bir yere değmesi, örneğin daha yakınlarda başka bir cihaz varsa cihaza değmesi, panonun sacına değmesi veya bulunduğu kutuya kutu kapağının kenarlarına değmesi, bu bizim için bir sakıncadır. Onun yerine bu şunu yerine takmak için bu eli kullanabiliriz. Şu anda yerine oturturdum geldim. Bakın taktım. Bastı butonla kurtardım ve çıkardım. Enerji sigortalarına dikkat ederseniz enerji taşıyan kısımların ortada olması biraz güvensiz durum oluşturmakta. Bunu daha güvenli hale getirebilmek sigortaları daha rahat bir yerine çıkarabilmek için çekmeceli sigortalar veya çekmeceli şalterler oluşturur. Dikkat ederseniz burada enerji taşıyan kısımlar tamamen kapatılmıştır yalın tıkanla Şarjdan baktığınızda burada üç adet, üç fazlı sigortayı görebiliyorsunuz her bir faz için bir adet sigorta akım değerlerini okuyabiliyorsunuz üstünden herhangi bir arıza nedeniyle bu sigortaları çıkarmanız gerektiğinde veya bunu hat ayırıcısı olarak kullanmanız gerektiğinde şu şekilde şartlara asılıp Sigortaların her iki kontağını da huşonların her iki kontağını da sigorta gövdesinden ayırmanız mümkün. Dikkat ederseniz gövdeleri ayırdık. Bu arada ekstra plastik gövdanlar atılmış. Normalde açık gövdelerde de çok fazla şunu yerleştirdikten sonra fiberden oluşmuş spalatör dediğimiz ayırıcılar aslında konur. burada olduğu gibi bunun fiber ve e, seyyar spalatörleri bu aralara takılır bunun kombin edeni şudur dikkat edecek olursanız klemensiler ve sigortalar birbirlerine oldukça yakın herhangi bir kısa devre anında oluşan arpın yandaki sigortanın e, enerji dosyanın kısmına atlamaması için veya herhangi bir gerilim yükselmesinde, herhangi bir gerilim tepe değer yapmasında bu gerilim, yan taraftaki sigortanın bağlantı noktalarına veya diğer açık olan kısımlarına, enerjisi yaslayan kısımlarına aktarmaması için yaratımı arttırmak için araya eklenir. Bu çekme gibi sigortayı aldıktan sonra, bakın şu yanda Olduğu gibi sigortaları dışarıya almamız da Daha sonra sigortaları buradan yine çıkararak gerekli değiştirmeleri yapabiliriz. Önce bir oldu ve sigortalardan birkaçı attı. Sigortaları çıkardık değişik. Daha sonraki daha sonra buradaki duvaya oturtturarak Sigortayı yerine takmamız mümkün. Hatta yetkiz kişilerin sigortaya ulaşmasını engellemek için burada asma kilit takabileceğiniz veya diğer kilitleme mekanizması takabileceğiniz bir vardır. Açtığımız zaman daha net gözükecektir. Sigortayı örneğin çıkardık herhangi bir nedenle arıza var. Arıza ile uğraşıyoruz. Başkalarının gelip bu sigortayı yerine takam takmaması için sigorta sökükken eğer buraya bir anahtarlama mekanizması koyacak olursanız sigortanın kapanmasını engelleyebilirsiniz. Veya sigortayı yerine taktıktan sonra yetkisiz kişilerin açmasını engellemek için sigortayı yerine taktıktan sonra buraya bir kilit takmanız mümkün. Merhaba, daha önce bu şunlu sigortayı ve e, otomat sigortayı attırmıştık. Şimdi enerj sigortayı attırmayı deneyeceğiz. Enerji sigortaların akım değerleri biraz daha yüksek olduğu için bir kaynak makinesinin çıkışından faydalanacağız. Gelinimiz düşük olacak ama akımımız yüksek olacak. Ben bu ara enerj sigorta attığı zaman pulcuğun fırlamasını kameramda çekmeye çalışacağım. Mizalarını açalım. Bu yanlarını klas kum dökümüne başlayalım. Bakın telimiz kokmuş içeride. Klas'ımı da boşalttım. parçaları burada.